9.005 eksi 3.6 işlemini yapmamız isteniyor. Pekala. Bunları 9 tam binde 5 eksi 3 tam onda 6 olarak da düşünebiliriz. Ne zaman ondalık sayılarla çıkarma işlemi yaparsanız, ki bu toplama için de geçerli, ondalık sayıları Aynı basamaklar alt alta gelecek şekilde sıralamanız gerekir. Yani bu 9.005 eksi 3.6. Ondalık sayıları düzgünce alt alta sıraladıktan sonra çıkarma işlemi için hazırız. Bu arada noktalar da alt alta olmalı. Buradan doğru sıralayıp sıralamadığınızı kontrol edebilirsiniz. Şimdi çıkarabiliriz. Buradan başlıyoruz. 5 eksi, ama altında hiçbir sayı yok. Bunu 3.6 olarak düşünebiliriz. Ya da 3.6'nın sağına 2 tane 0 ekleyebiliriz. Yani 3 tam 10'da da 3 tam 1000'de 600'de aynı şey. O zaman 5 eksi 0 eşittir 5 yazabiliriz. 0'ları koymadan yapsaydık, aşağıda hiçbir şey olmayacağı için 5'i direkt aşağı yazacaktık. Sonra. 0 eksi 0, eşittir 0. Bundan sonra ise, 0 eksi 6 işlemi geliyor. 0'dan 6'yı çıkaramazsınız. Bu 0'a bir şey eklemeniz gerek ki işlemi yapabilelim. Dolayısıyla, 9'dan bir tane birlik alacağız. O zaman 9'umuz 8 kalacak. Aldığımız bu birliği de onda birler basamağındaki 0'a ekleyeceğiz. Yani burası 10 olacak. Bazen derslerde 1 alıyoruz diye geçer ama aslında sol basamaktan 10 almışızdır. Renk değiştireyim. 10 eksi 6 eşittir 4. Son olarak da birler basamağında 8 eksi 3'ten gelen 5'imiz var. Yani 9 3.6 eşittir 5.405.